Evet arkadaşlar sıra geldi 3. videomuza. 26 Aralık Çarşamba ile ilgili 3. videomuzda sıra. Burada maçlarımız aynı. Maçları değiştirmiyorum çünkü önemli olan formülü size anlatabilmek. Siz farklı maçları oynayabilirsiniz. İlk yarı ikinci yarı bakın. Hep ilk yarı ikinci yarı. üç maç oynadık burada da. Ganyanlar yüksek olduğu için toplam 18 kupon. 3 misli bile yapsanız verdiğiniz parayı fazla fazla... Alma şansımız var arkadaşlar. Peki bu tutuyor mu? E Bunun tutma ihtimali var. Mesela en son çektiğim videolardan bir tanesini göstereyim. Bakın bunu çekmiştik. 23 Aralık 2018 Pazar. Şunlar geldi. 143, 144 ve 141. maçlarda. Ve bu 18 kupondan şu 9. kuponda 9, 9, 18, 2 kupon, 2 tane formül var. Bakın şurada tuttu. Mesela bunu 3 ile çarpsa mesela diyelim ki oynadınız tuttu. 54 lira. 18 çarpı 3 18 kupon ama aldığınız para 200 300 500 yazdığınız oranlara göre değişik İlk yarı ikinci yarı 3 yarı maç olmasına rağmen ganyanlar yüksek olduğu için fazla para veriyor arkadaşlar buradaki amaç az maç ganyanı yüksek ee, bardemiz parayı fazlasıyla çıkarmak önemli olan bu hem de keyif yapmak şimdi bakın 20 atalarık çarşamba demişim ispatını gösterdim aynı formülü çarşamba için uyguluyorum 469, 463 ve 468'i maçları aldım. Diğer 2-3 videoyla de aynı. Sadece sonuçları değiştirdim burada. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a 3 ihtimal. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a 2 ihtimal. 0'dan 0'a, 0'dan 2'ye, 2 ihtimal oynadım. 469, şimdi şurada 0-1 diyor ya bakın. 3-1-2-3. Bakın 0'dan 1'e, 0'dan 1'e, 0'dan 1'e bunu yazdık. Bunlar yukarıdan aşağı hep birer tane kupon. Birinci, ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, dokuz. Dokuz da arkasından gelecek on sekiz. 469 sıfırdan bire üç tane yazdım. 469 sıfırdan ikiye yani şu ortadakini. 469 sıfırdan sıfıra yine üç tane yazdım. Bakın sonra 463'e geçtim. Sıfırdan bire, sıfırdan ikiye, sıfırdan sıfıra yani birer tane yazıyorum. 463 sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan 0'a bakın. Bunun aynısını birer tane yine birer tane yazdım. Altına sıfırdan 0'a sıfırdan 2'ye dedik ya 468'e. Önce sıfırdan 0'ı kullanıyorum. Banko hepsine yazıyorum. Yani 9 tane kupon bu. Yukarıdan aşağı oynayacaksınız arkadaşlar. Şimdi devamına geliyor. ikinci 9 toplam 18 kupon ee, oynayacağımız formül. Şimdi devam ediyoruz. Maçlar aynı. Biraz önce bunu kullandık. Şimdi bunu kullanacağız arkadaşlar. Yine aynı bakın şeyleri değiştirmiyorum. Oynayacağım sonuçları. 469 3 tane 0'dan 1'e. 3 tane 0'dan 2'ye. 3 tane 0'dan 0'a. Yani şuraya yazdım 3 ihtimali 3'er kere oynadım. Altına geçtim. Hepsine ayrı ayrı. Yine 9 kupon mu Bakın 1. 2. kupon diye 9 kupona kadar gidiyor. 9'da 18. 463 0'dan 1'e. 0'dan 2'ye. 0'dan 0'a. Birer tane yazıyorum hepsinden. 0'dan 1'e. 0'dan 2'ye. 0'dan 0'a. 463 yine birer tane yazdım. 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 463 yine aynı şekilde birer tane yazdım bunları birer tane 468'e geldim biraz önce 0'dan 0'ayı kullandım 9'da ikinci 9'da da bunu kullanıyorum komple 468'e bütün hepsinin altına tek tek 0'dan 2'ye yazıyorum şimdi bu maçları değiştirebilirsiniz ben size formülü anlatmaya çalışıyorum. İlk yarı ikinci oranları da değiştirebilirsiniz. İlk yarı ikinci yarıyı. Ama sistemi kombinasyon kurma şekliniz bu. Bu şekilde kurduğunuz zaman 3 maç bile olsa yatırdığınız 3 misli oynadınız diyelim. 54 lira 19 kupon. Alacağınız para bunun 4-5 katını belki de daha fazlasını bulabilir. Bankoma çeklerseniz arkadaşlar. Hemen ispatını tekrar göstereyim. En son yaptığım. Bakın 23 Aralık 2018 Pazar gününün bu sonuçlara göre Kontrol edebilirsiniz. Videomuza da bakabilirsiniz. Şurada 9. kuponda tutmuş. İnşallah oynamışsınızdır arkadaşlar. İşte dediğim gibi maçları da değiştirebilirsiniz. Bunun aynısını da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımız orada var. Ispatlı şekilde oradan bakabilirsiniz. Tutan videolarımız var içerisinde. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Tutarsa oynarsanız bu formüllerden yorumları yazın ki herkes okusun arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyorlar şu ihtimal niye burada yok. Arkadaşlar her ihtimalle oynayamazsınız. Birazcık da şansınıza güveneceksiniz. Biz burada kazanma ihtimalinizi yükseltecek bir formu veriyorum size. Formülüm her videoda aynı değişmez. 3'ün ikili kombinasyonları ya da 3'ün üçlü kombinasyonları şeklinde oynuyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam. Abone olmayı unutmayalım. Sağ altta bütün videolarımıza tıklayınca gelebilirsiniz. Bizi izlemeye devam.